Hesap olmuş. Bayramın ikinci günündeyiz. Malum. Dün 12 civarlarında kalktık. Of of. Karnım da aç. Enişte şöyle gidelim. İneğimizi keselim. O için yarısıyla da. Yarısını insanlara dağıtalım. Yarısıyla da şöyle güzel bir yemek yapalım. Aynen aşkım aynen. Dün vallahi baya göç Aynen ya. Neyse Şimdi ben Bıçağı alayım İn ben gideceğim Yalnız Remzi'yi yurlama hakikaten Çürük ya Tamam Tamam in Tamam aşkım Tamam Aşağı inelim şöyle Aa süper Ordayım bayağı yeni bir merdiven yapmam çok iyi oldu ya Lan şu merdivenden inerken zorlanıyorduk Of of Neyse Yenek nerede diye? Yenek nerede lan? Anne Yenek nerede he? Burada. Tam buraya kaçmış. Senin burada ne işin var? Yer buraya. Andur. dur ya Allah. Senin burada ne işin var? Neyse burada ki senin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan Ben kaçmayacağım be. gel, gel, gel. GG nick. Tamamdır. Yine güzelce kestik şimdi bunu böyle güzelce bir parça parça halinde böleceğiz. Parça parça halinde böldükten sonra da insanlara dağıtacağız. Evet. Şuna, şöyle şurayı kenardan kenardan geleceğiz. Of. kenardan kenardan sırtlaşmadan gidelim Oppa, oppa, Hop. tamam geçtik şöyle güzel tamam. şimdi şu eti parçalayalım ondan sonra dağıtalım insanlarımıza güzel güzel tamam şimdi ben bu eti parçalayayım tamamdır ineğin itini parça parça hallere böldük insanlara dağıtılacak derecede oldu Haydi Renzi et dağıtmaya gidiyoruz tamam baba geliyorum Geliyor musun Evet geliyor İyi. Güzel güzel Şimdi Gidelim insanlarımıza dağıtalım ilk önce kime versek hmm, ilk önce babamın arkadaşına vermemiz lazım Çünkü e, Köyün en büyüğü O, Ondan sonra Kim geliyordu İrfan abi, İrfan abi geldikten sonra da alabi abi geliyor Aynen, Ali de verelim Allah alabi abi de çok iyi biri ya, yemin ediyorum Efsane bir adam Kral adamın dibi ya Hayver hayatımda Böyle bir kral adam görmedim Neyse Hoş geldin Üstan amca Uş bulduk gelin. Ailemin kutlu olsun. Berabir ne yapayım? Öyle penlerin çok olsun. Sağ sağ. Ee, sana senden dün hatırlarsan şey almıştık, bir inek almıştık. Evet evet hatırlıyorum. E evet işte bu ineğin payından sana biraz bir şeyler ayırdık. Öyle adam. Zaten diniz. Allah Allah. Ben, ben de zaten bir sürü inek var. Tamam sıkıntı yok yani, kesmişiz gene verelim. İyi noktav Tamam. Şuraya bırakıyorum. Senin payını bıraktım şuraya. Üste amca. İyi vallahi. Koyasın hayliştir. Eyvallah, eyvallah. Şimdi Ala amca neredeydi ya? İnşallah Ala amca evindedir. Ana Ala amca evinde mi bilmiyorum ama dur. Ala amcanın evi ne taraftaydı? Evet, Ala amcanın evi buraydı. Ali Amca'nın evi burası. Kim o? Benim Ali Amca. <gülüyor> Sen misin? Gel gel gel gel. gel. Nasılsın Ali Amca? <gülüyor> İyiyim işte. Ne yapacağım yaşlılık. Geçelim gidiyoruz işte. Ah, ah. Neyse. Bu orada Bu arada bayramın kıpkı olsun Ali Amca. İyi valla de yiyelim. Hmm. Benim de bayramın kıpkı olsun amzi bak bu dedenin arkadaşı en yakın arkadaşı dedenin ismi Dahiliydi de falan <gülüyor> ikisi de birbirlerini çok severdi <gülüyor> aynen ya aynen. çok iyi biriydi mekaniği annesi neyse ben sana etini bırakıyorum ondan sonra işte gidip köydeki yerlere dağıtacağım sonra ben sana ziyarete gelirim ben de senin için para ayırmıştım ne zambitettin, amca? Olur mu yiyelim? Size şöyle bir 10 lira bıraktım işte. Beşi senin diğeri de e, rımsini. Teşekkürler. O zaman ben de sana etin payını veriyorum, Öyle amca. Tamam, öpür. Şöyle bıraktım senin etin payını. Ben de parayı yedim. İyi bayramlar çocuklar. İyi bayramlar. İyi bayramlar Ali amca. İyi bayramlar. Hadi görüşürüz Ali amca. Kendine iyi bak. Üç evlat. Tamam. Şimdi geri. Kim kaldı geriye Kim kaldı? Emzi Ne yapıyorsun ya? Nerede lan buramızı? Oğlum niye çıkmıyorsun ya? Allah Allah. Allah buramızı da tuhaf. Evden çıkmak bilmiyor adam. Akşama kapıyı kapattı. Allah Allah. Ala amca iş sevdiği nedir? Gel sen oğlum ya? Sever kapıyı kapatmıyor neyse çocukta şimdi başka kim vardı başka başka başka başka başka kim vardı başka kim vardı ya hmm. başka kim vardı başka kim gidecektik ya neyse köydekileri dağıtalım hee Mehmet amca vardı dur Mehmet amcanın evi ne tarafında valla bayadır bayram ziyaretlere gitmiyoz ya Mehmet amcanın evi burası değildir. bu boş ev Mehmet amca buralarda bir yerlerde dolanıyordur bence ya dur nerelerde olabilir acaba Mehmet amca Allah Allah vallahi bu Mehmet amca nereye gitmiş olabilir acaba bir saniye bir saniye Mehmet amca nereye gitmiş olabilir Mehmet amca nereye gitmiş olabilir, nereye gitmiş olabilir? Burasıydı olabilir galiba Hı. Memet amca bir de Şefik amca. Memet amca bu senin payın bir iki üç dört beş. Şefik amca bir iki üç, dört, bu Da senin payın iyi bayramlar. İyi bayramlar evladım, iyi bayramlar. Ama etleri dağıttık. Artık eve gidebiliriz. Artık eve gidebiliriz güzel. Artık eve gidebiliriz. Eee şu tarafta değil mi? Evet. Eee bu tarafta. Aa, ah, gidelim şöyle güzel bir uyku çekelim ya. Valla çok pis yukum var. Ah, çok pis yukum var yemin ediyorum. Cık, feci yukum var. Aa bu karışım burada ne işi var. Neyse alayım. Bu kadar adam para vermiş. Altmış. Ah, i̇nekle işi bitmiş. Altmış işte. Ya bu köyün çoğu insanları iyiydi. Çoğu da Kötü işte ya. Şunun yaptığı şeye bak, gelmiş köyün ortasına kayış atmış. Ay, kayış nereden çıktı? İp atmış ya. sanki ki Kayış nereden çıktı arkadaş? Of of. Oh, oh, Allah, of, çok pis yoruldum. Gene akşam olmuş. anasını satayım. Gün daha hızlı akıyor arkadaş. Allah ben yatacağım ya. Oh, yatıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor>